Herkese merhabalar, serinin dördüncü videosuyla tekrar karşınızdayız. Bu sefer Sırbistan'ı konuşacağız. İlk üç videoda sırasıyla Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da ne kadar harcadığımızı konuşmuştuk. Temmuz ayında 13 gece, 14 günlük bir Balkan seyahati yapmıştık. Ve şu an onun sonuncu ülkesini konuşuyoruz. Sırbistan'da biz tam bir gün harcadık. Bir sabah vardık oraya, 14 Temmuz sabahı. 15 Temmuz sabahı da Türkiye'ye dönmek üzere kaldığımız yerden yola çıktık. Baktığımız zaman Sırbistan'da da dört kalem oluşturmuşuz. Bu kalemler arasında tabii ki her zaman olduğu gibi ulaşım, konaklama, yiyecek içecek var. Ve son kalemi aslında bir müze girmiş. Bunun ilk üç kaleme dahil edemediğimiz için. Baktığında en pahalı kalemi ulaşım oluşturuyor bu sefer. Yine daha önceki videolarda dediğim gibi bu sadece bizim seyahat planımızın ulaşım maliyeti. Çünkü biz Kotor'dan Belgrad'a otobüsle yaklaşık 12 saat süren bir yolculuk yaptık. Bunun için de aslında 54 euro ödedik. Ve son gün şehir merkezinden havaalanına taksiyle gittik. Bunun için de 15 euro ödedik. Yani baktığınız zaman toplamda Sırbistan'da ulaşım için 69 euro harcamışız. Ve bu bizim e, en pahalı birinci kalemimiz olmuş. İkinci kaleme baktığımızda yiyecek ve içecek gelmiş. E, bu yine her zaman söylediğim gibi her şey dahil bir rakam. Yani... Marketten aldığınız sakızdan sudan tutun yediğiniz dondurmaya günde içtiğiniz 3-4 kahveye güzel bir e, öğünden geçiştirmelik bir öğüne tutun yani e, tamamen ne denk geldiyse ona göre harcanmış bir rakam yani biz 41 euro harcamışız toplamda bir günde, bu şu demek çok pahalı bir yere gitmediğiniz sürece sizde 41 euroya çok rahat canınız ne istiyorsa iyi içebilirsiniz aslında Sırbistan'da. Üçüncü kalemimizi de otel oluşturmuş. Sırbistan'da çok güzel bir yerde kaldık. Hem şehir merkeziydi hem çok temizlik aldığımız yer. Bunun için de 38 euro ödemişiz. Son kalemimiz de aslında Tesla Müzesi ziyareti. Bu da kişi başı 7 euroymuş toplamda 14 euro olarak yansımış harcamalarımıza baktığımız zaman Sırbistan'da kalmalı tam bir gün için 162 euro harcamışız Umarız kafanızda bir şeyler oluşturmuştur daha önceki videolarda da dediğim gibi Kuzey Makedonya olsun Arnavutluk olsun Karadağ olsun aynı bu detayda bahsettik onları da izleyebilirsiniz bir planınız varsa bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda Totalde Balkanlarda ne kadar harcadığımızı özetlediğimiz videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.